Herkese merhaba. Sesim ve görüntüm geliyor mu acaba? Evet duyuluyor. Tamam. Tam zamanında başlayalım. Gecikmiş olmayalım. Ee, Öncelikle katılan herkese e, zaman ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. E, umarım herkesin sağlığı yerindedir. Her ne kadar e, yavaş yavaş virüs azalsa bile tehlike devam ediyor. Umarım kimseye bir şey olmadan en az ısarla atlatırız diyelim. Bugün programımızdan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sunumu bugün iki kişi yapıyoruz yine. Ben küçük bir giriş sunum yapacağım. Ürünümüz nedir, temelde ne yapar? Hangi derdinize derman olabilir? Ben şirketin, Nibola'nın kurucu ortaklarındanım. İsim Serkan Atçan, tanımayanlar için. Benden sonra da Caner daha teknik detaylar göstermek üzere sunumu devralacak ve canlı ürün üzerinden anlatım yapacak. İstersen Caner kısaca sen de kendini tanıtabilirsin. Tabii. E, merhabalar öncelikle herkese. Caner Dallı ben de. E, ne bulabilir şimdi teknik müdürlük görevini yürütüyorum. E, Serkan Bey'in bahsettiği gibi size bugün e, zafiyet yönetimi ürünümüzle ilgili teknik detayları özellikle ben canlı e, uygulama üzerinden gösteriyor olacağım. E, detayları aktaracağım. Tamam, hızlıca geçiş yapıyorum. Ee, Öncelikle neden bir zafiyet yönetimi ürüne ihtiyacımız var. Yani Nebula niye böyle bir ihtiyaç duydu da e, böyle bir ürün geliştirme e, zahmetine girdi? Çok kısaca ondan bahsedeyim. E, biliyorsunuz bilgi güveninin birinci adımı aslında zafiyet yönetimi. Elbette keyifli sistemleri yönetiyoruz. Elimizden geldiğince e, sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz ama eksikliklerimizi görecek bir üçüncü güne ihtiyacımız var. Bu bütün regülasyonlar gereği zaten zorunluluyor. ISO 27001 belgesi alacaksak, efendime söyleyeyim, e, PCI veya COVID gibi standartları izleyeceksek e, zaten bunlar zorunluluyor. Fakat her firma yapmak zorunda değil değil. Her firma ISO 27001 anlıyor sonuçta. Ama kişisel verilerin koruması kanunu ve Avrupa'daki benzeri GDPR nedeniyle artık zafiyet yönetimi zorunlu hale geldi. Zafiyet taramayla, zafiyet yönetimi arasında çok küçük bir fark var. Çok kısa da ondan bahsetmek isterim. Zafiyet tarama bir kere yapılan bir şeydir. Bir kere tararsınız, problemleri görürsünüz, giderirsiniz veya gidermezsiniz. Ama regülasyonların tamamında zafiyet yönetiminden bahsediliyor, taramasından değil. Ben kısaca regülasyonların bazılarını hatırlatmaya çalışacağım. Ondan sonra temel özelliklerimizi anlatmaya çalışacağım. İlk ekranda gördüğünüz şey, kişisel verilerin korunması kanunu. Burada e, kurul tarafından yayınlanmış teknik ve iddia tedbirler rehberinde, kişisel biri güvenli rehberinde e, ilgili aranı, taradığını görebilirsiniz. Güvenli olarak ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. E, yani büyük ki zafiyet taramaları yaptıktan sonra test sonuçlarını değerlendirip gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması e, gerektiğini söylüyor kanun. Eğer bunları yapmasak KVKK'dan kaynaklı, 6.698 sayılı kanundan kaynaklı e, ceza bir bilgi güvenliği yönetim e, sistemi. E, bunun da A12. maddesinde e, çeşitli zafiyet değerlendirmeleriyle alakalı e, açıklıkların tespiti ve yönetimiyle alakalı maddeler var. Tek tek okumak istemiyorum. Hızlı geçiyorum. PCI birazcık daha kapsamlı bir teknik. E, standart olduğu için daha teknik yazmışlar. E, burada bir iki bir şey söylemek isterim. 6.1. maddesinde sadece zafiyetleri Tarabul yönetlemiyor. Aynı zamanda bu zafiyetlere bir ranking yani skorlama e, puanlama vererek risklerini bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Burada da CVSS diye base alıyorsun, standart alınıyor. CVSS MITRE tarafından e, üretilmiş bir zafiyet skorlama sistemi. E, nasıl çalışıyor? Bir şablonu var. Zafiyet ortaya çıktığında bu şablona göre otomatik bir puan üretilebiliyor. Şablon neye göre veriliyor? E, zafiyet zafiyeti kendi kendine bulaşabilen bir zafiyet mi, veri sızıntısına sebep olan bir zafiyet mi, sistemlerin hack edilmesine, e, kullanıcı bilgilerine ulaşılma nedeni, ulaşmaya neden olan bir zafiyet mi gibi? çeşitli kırılımlar var. Buna göre zafiyetin ne kadar önemli bir zafiyet olduğunu anlayan bir sistem CVSS. Bizim önümüzde bir parçası var, O yüzden anlatmak istedim. Ee, PCI'de ama başka bir madde daha var. 11.2. maddesi. Ee, i̇ç ve dış e, testleri e, mutlaka zafiyet taramasını mutlaka de her çeyrek 3 ayda bir, bir defa yapılmasını istiyor. En uzun aralıkta. Bunu kendi kendinize yapmanızı istiyor. Bu, PCI'de çok sık karşılaşılan bir yanlış algılama değil. PCI denetimleri ASV ve QSI dediğimiz şirketlerce yapılması, durum, yapılması zaten zorunlu. Ama bunun haricinde sistem üreticilerinin sistemi kendi kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla internal ve olarak içeriden ve dışarıdan test etmesi gerekiyor. E, NIST Türkiye'de çok yaygın olan e, bir standart değil ama yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. İki sebepten. Bir, e, Amerikan ortaklıkları çok artmaya başladı ülkemizde. Dolayısıyla e, NIST Amerikan standartı e, bazı firmalar buna zorunda kalıyor. İkincisi NIST'in ürettiği bir cybersecurity Framework var. E, bu framework e, her şirkete açık, herkes bunu uygulayabilir. E, bu frameworkte NIST'in sp 800 dokümanını baz alıyor. E, buraya hızlıca göz atacak olursak, zaten zafiyet yönetimi tarafında keşfedilebilir, keşfedilebilir, girişim sağlayarak varamadan otomatik trend analizine kadar, yani e, zamanla sistem iyi mi gitmiş, kötü mü gitmiş, bunun yapılmasına kadar birçok ister var. E, liste önemli standartlardan bir tanesi. E, bir de bizim SECA firmalarına katılan e, müşterilerimiz biliyor. Centrof of Internet Security üzerinde çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. E, Center of Internet Security'nin de kontrolleri var. Benchmarkların haricinde. E, bunda da e, bir zafiyet üretimi sistemi üretilmesi isteniyor. E, burada direkt bir grafik üretilmiş alakalı kalır. Zafiyet taraması yapın. E, sistemleri güncelleyin ve bunları e, hem analiz edeyim hem raporlayın hem de ihtiyaç yolunda uyarılar üretin gibi bir e, yönergesi var. E, Center of Intersecurity Kontrollerinin e, bizim e, kendi imkanlarımıza geliştirdiğimiz, ARGE birimiz tarafından geliştirilen Nebula Secure vulnerability manager ürünümüz temelde 6 fonksiyona sahip. Ben bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Genel ürün üzerinden detaylar göstermeye çalışacak. Öncelikle şunu söylemek isterim. Vulnerability manager ürünümüz Bulut'ta çalışan bir uygulama. Herhangi bir installation yok, herhangi bir bilgi birikimine veya uzmanlığa ihtiyaç yok. Sadece taranacak sistemleri ekleyerek direkt olarak taramayı ve analiz yapmaya başlayabiliyoruz. Birinci fonksiyonumuz sunucu tarama özelliği. İnternete açık her türlü sunucuyu, IP'sini veya adresini, fqdn adresini bize verdiğiniz sürece biz bu sunucuları zafiyet taramasına ve port taramasına ekstra tabi tutabiliyoruz. Hangi zafiyetleri var, hangi portlar açık bunları görebiliyoruz. E, i̇kinci temel özelliğimiz web uygulaması staraması. E, biliyorsunuz sunucularımız çok kuvvetli olsa bile, çok güçlü ve güvenilir olsa bile web uygulamalarımızdaki hatalar e, hacklenmemize neden olabiliyor. E, bu zafiyetleri kapatmak çok kolay olmayabiliyor. Çünkü çok zaman kodlarda değişiklik yapmak gerekiyor. E, Dolayısıyla piyasada da hem sunucuları hem web uygulamalarını tar tarayan ayrı ayrı ürünler bulunuyor. Biz tek bir arayüzle, tek bir ürünle hem sunucuları hem web uygulamalarını arayabiliyoruz. Tarayabiliyoruz, güvenlik taramasını tartışılabiliyoruz. E, bütün bunlar e, internet üzerinden, internete erişilebilir sunucular yapılabiliyor. Üçüncü temel özelliğimiz lokal tarama yapabiliyoruz. Lokal taramada kendi sunucularınızı veya PC'lerinizi veya içeride çalışan web uygulamalarınızı taramak isterseniz iki yöntemle... Lokal analizi Ya tarama sırasında otomatik açılan bir VPN e, ajanımız var. Bunu yerleştiriyoruz sisteminize. Tarama fonksiyonu başladığında e, bizim sistemimizden bir VPN üretiliyor. E, tarama bittiğinde otomatik kapatılıyor. Eğer VPN tercih edilmezse tamamıyla bağımsız çalışan lokal tarama ajanlarını kullanarak e, taramayı yapıyoruz. Tarama çıktılarını e, web portalımıza, management portalımıza, manuel yöntemlerle yüklüyoruz ve konsolinde yönetimi sahip oluyoruz. Dördüncü temel özelliğimiz pasif zafiyet yönetimi dediğimiz özellik. Bunda bir tarama yapılmıyor. Ee, Nebula, e, Nebula Secure e, Vulnerability Manager ürünü e, Mitre'nin zafiyet veri tabanını tamamını e, download ediyor ve pars ediyor. E, kullanıcılarımız kullanmakta oldukları ürünlerin e, isimlerini, markalarını, modellerini ve versiyonlarını seçerek sisteme fil üretebiliyorlar. Söz gelimi Exchange 2000 küsürse e, ve Service Pack e, 2 ise söz gelimi veya Checkpoint R80 ise e, benim uyar gibi bir alarm üretimi görürüz. E, bu üretilen alarmlar sonucunda Nebula Security VanLar Manager ürünümüz e, Mitre'den veri çekiyor. Müşteride kullanılmakta olan ürünlere ait yeni bir zafiyet duyuruluyorsa gün içerisinde alarmını üretiyor ve müşteriyi bilgilendiriyor kullanmakta olduğunuz şu ürünler hakkında Yeni CV'yi, Yeni Zafet, Dururu diye. Beşinci temel özelliğimiz ee... Serkan Bey sanırım koptu. Bir saniyeliğe alalım hemen. Ee, Serkan Bey bağlandınız herhalde tekrar. Bağlandım evet geldim dedim geldim ama evet, sesim geliyormu tam anlayamadım. E, son bir 20-30 saniye kadar bir kayıp oldu. Tamam o zaman ben geriye döneyim. Tekrar oradan devam edeyim. En son skorda mı kaldık acaba pasif zafiyet taramasında mı kaldık? Ee, pasif zafiyet taramasına değindik. Ee, <gülüyor> Tamamlamak üzere isterseniz onu yenilemek adına bir söyleyin. Ee, onun üzerinden devam edelim tekrar. Duyabiliyor musunuz? Ses gidip geldi. Şu an siz beni duyabiliyormusunuz? Şu an, şu an duyuyoruz, evet. Tamam. Sanırım benim internetimde bir problem var. Benim sesim merkezi gitmediğine göre, güzeldiysi devam edeyim kaldım yerden. Ya şu an duyulabiliyor. Tamam, okey. Hızlandırarak devam edeyim. Pasif zafiyet taramayı kapatayım. Bir kısmı duyulmadan anlaşılan. Kabaca sistemimizi kullanmak olduğumuz Windows. Ee, işte firewall, e-mail sunucu ne varsa tamamını sistemimize e bir aset olarak tanımlıyoruz, filtre üretiyoruz. Kullanmakta olduğumuz yazılımlarla alakalı bir zafiyet duyurulursa MİTRE tarafından anında bundan haberdar oluyoruz. Önlemini hızlıca almak adına. E Beşinci önemli konumuz e skorlama ve raporlama özelliğimiz. E Bunu Halice e general Aral'ın ama kabaca şunu yapmaya çalışıyoruz. Her tarama sonucunda sunucu ve sistem hakkında genel bir puan üretiyoruz. Güvenlik puanı üretiyoruz. Bu puanı tespit edilen zaafiyetlerin risk seviyelerine göre ve CVS'e skorlarına göre üretiyoruz. Ama bizim mühendis arkadaşlarımızın da güncel atakları izlemelerinden kaynaklı müdahale ettiği konular oluyor. Dolayısıyla güncel bir şekilde skor üretip sistemimizin, sağlık durumunu size gösterme şansımız oluyor. Raporlama tarafında da hem taramaların full raporlarını çıkartabiliyoruz. TS... Serkan Bey'in bağlantıda sanırım bir problem oldu, yine yine koptu. Ee, en son hani kal kalında yerden ben tamamlamış olayım cümleyi. Ee, raporlama kısmında e, çıkarmış olduğumuz raporlar aynı zamanda uyumluluklara da e, atıfta bulunuyor. Türkiye Standartları Enstitüsü'ne uyumlu ve ISO 27001'e uyumlu bir rapor çıktısı veriyoruz. Bu rapor çıktılarında e, isterseniz soft kopya olarak isterseniz e, hard kopya olarak da kullanabiliyorsunuz, e, saklayabiliyorsunuz. Bunun dışında da bir e, Güvenlik Operasyon Merkezi e, yöneticileri içinde e, bir ekranlarımız mevcut. Bu ekranlar üzerinde de e, sürekli olarak sisteminizin zafiyetlerinin döngüsünü takip edebiliyorsunuz. E, bunu birazdan yine ekran üzerine bir e, monitoring özelliğimizin detaylarını anlatırken değiniyor olacağım. E, e, ben yavaştan istiyorsanız e, ürünün e, arayüzünü gösterimle başlayayım ve e, onun üzerinden de sorularınız olursa Chat penceresinden yazabilirsiniz. E, mümkün olduğunca arada es verdikçe e, detaylarını e, okuyarak size aktarmaya çalışırım. E, şu anda benim ekranımı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, anlatmaya başlayalım. E, şimdi Zafiyet tarama modülümüzün e, öncelikle bir e, dashboardumuz var. E, Zafiyet tarama modülümüzün yani ürünümüzün e, yönetimini Nebula Sibeli İstihbarat Servisimizin altında e, konumlandırdık e, ve ilgili portal üzerinden yönetimini tamamen sağlayabiliyoruz. E, ve e, ilk önce login olduğumuzda sistemimizde karşımıza bizi bir dashboard karşılıyor. Bu dashboardun üzerinde e, ilk olarak e, bir CV ekranımız var. E, biraz önce Serkan Bey sunumunda kısaca e, değindi, bahsediyor oldu. E, biz hem aktif tarama hem pasif tarama özelliklerine sahibiz. E, pasif tarama özelliklerinde e, bu jargonda kullanabileceğimiz e, zafiyet tarama e, modülümüzün, zafiyet yönetim modülümüzün daha doğrusu e, bir CV listesi var. E, biz Mitre'nin veri tabanını alıp pars ediyoruz e, ve e, isterseniz bunun size hem filtrelerini oluşturma imkanı hem de alamlarını oluşturma imkanı sağlıyoruz. E, şu anda güncel olarak yayınlamış ekranda e, genel istatistik bilgilerini görüyorsunuz. 142.756 adet bir total CV var. Bizim oluşturmuş olduğumuz filtrelere göre bunun şu ana kadar 377 tanesi bizim oluşturduğumuz filtrelerin sonucunda bize bildirilen CV bilgileri ve da 5 tanesi bu ay içerisinde bize bildirilmiş. Bunun yıllara göre dağılımı, kritik seviyelerine göre dağılımı, 2020 yıl içerisindeki aylara göre dağılımını izleyebiliyorsunuz 2019 yılı bir önceki yıl. E, vendor listelerine göre dağılımı ve ürünlere göre dağılımını yine bu dashboard üzerinden izleyip alabiliyoruz. Bu özelliklerimizden bir tanesi bunu dashboardta bir summer ekranda veriyoruz. E, tarama özeti ekranımızda bizim aslında sistemlerimizin biraz detayına girdiğimiz bölüm. E, biz e, zafiyet yönetimi modülümüz içerisinde sizlerin e, bizim sistemimizde taramanızı istediğiniz envanterimizi kaydediyoruz. E, ve kaydettiğimiz envanterde siz kendiniz ilgili sistemlerinizde hangi zafiyet taramalarının yapılması istediğinizi kendiniz seçerek zamanlarını da kendiniz belirtebiliyorsunuz. Örneğin bir web sunucunuz var. Bu web sunucunuz üzerinde hem sistem zafiyetinin yapılması, hem port tarama yapılması hem de web uygulamalarının taranmasını siz kendiniz modül modül isterseniz envantenize seçiyorsunuz ve bunun taranma zamanlarını sistemimizde belirtebiliyorsunuz. Örneğin her cuma günü saat 12 ile gece 2 arasında ya da belirlemiş olduğunuz saatler arasında ve tekrarlayan süreçlerde bunu tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin her iki haftada bir cuma günü saat 2'de ya da her cumartesi günü saat 2'de, her salı günü, haftanın her salı günü saat 12 ile 2 arasında gibi çeşitli tanımları sistemimizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve otomatik olarak bu yapmış olduğunuz tanımlar sistemimizde aktif oluyor ve belirlemiş olduğunuz aralıklarında belirlemiş olduğunuz engine'lerle e, tarama metotlarıyla daha doğrusu ilgili taramalarımız gerçekleşiyor. E, bu ekranımızda yapmış olduğunuz son taramaların e, özet bilgilerini görüyorsunuz istatistik olarak. E, toplamda ne kadar port bulunmuş en son taramada ve bunun ne kadarı yeni olarak bulunmuş? E, ne kadar zafiyet bulunmuş total olarak ve bunun ne kadarı yeni olarak bulunmuş ve düşük riskli olanlar, information riskli olanlar ya da high riskli olanlar şeklinde bilgilendirmeyi de bu ekran üzerinde yapabiliyoruz. Menülerimizde kısa açıklamaları mevcut. E, sistemimizi tasarlarken özellikle tüm modüllerimizin e, mümkün olan en üst seviyede interaktif olarak e, özelleştirmeye açık bir şekilde yapılmasına özen gösterdik. Ki istediğiniz filtreleri ve istediğiniz sıralamaları uygulayabilmeniz açısından. E, bütün isimlere göre, hostname'lere göre, port tarama istatistiklerine göre sıralayabiliyorsunuz. E, i̇statistik bilgilerine göre filtreleri oluşturabiliyorsunuz ekranda birden fazla satırımız varsa bu satırlara göre ekranın içerisinde yüklemelerini ayarlayabiliyorsunuz. Tarama özeti ekranımızda port tarama, zafiyet tarama, ve uygulaması tarama kısımlarında yine bizi dashboardlarımız karşılıyor. Hangi hostumuzda ne kadar totalde ve ne kadar yeni bir port bilgisi bulundu. Bunların istatistik bilgilerini alabiliyorsunuz. Yine keza zafiyet tarama içinde aynı şekilde tüm bilgiyi dashboard üzerinde görebiliyorsunuz. Web uygulaması tarafında da aynı şekilde zafiyetlerimizin risk seviyeleri, hangi e, hostlarımızda e, ne kadar adette bulunduğu e, samuri olarak, özet bilgisi olarak e, tarama özeti ekranımızda yer alıyor. Şimdi burada şöyle bir bilgide de değinmek isterim. E, port tarama, zafiyeti ve web uygulaması tarafında e, biz sizin seçiminize bıraktık aslında. E, hangi sistemlerinizi istiyorsanız bunu uygulayabiliyorsunuz belirttiğim gibi. Bunu yaparken de şunu e, hedefliyoruz. E, siz bir web uygulamasını taradığınızda, e, aynı zamanda web uygulamasını taradığınız gibi siz e, web uygulamanızın önünde, e, sizin web uygulamalarınızı koruyabilecek çeşitli sistemlerin de e, rutin testlerini gerçekleştiriyor Örneğin WAF'larınız gibi ya da IPS'leriniz gibi. E, port taraması kısmında yine port kontrolünü sağlayan ve alarm üreten çeşitli sistemlerinizin e, rutin denetimlerini gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Bunları yine bizim uzaktan bulut üzerinde korumlandırılmış sistemle gerçekleştiriyor olmanız mümkün. Aynı zamanda Serkan Bey biraz önce bahsetti sesi biraz kesildi ama ben de yenilemiş olayım. Bir yerel tarama özelliğimiz de mevcut. Onda detayına değiniyor olacağım. Yerel tarama kısmında hem bir Open VPN kurarak yani bizim merkezi tarama sunucumuzla bir VPN bağlantısı yaparak. E, yerel envanterinizi, yerel sistemlerinizi tarayabiliyoruz. E, burada az önce bir soru vardı, onu da yanıtlamış olalım bu bağlamda. Biz bu VPN bağlantısını e, sadece taramanın yapılacağı zamanlarda aktif olarak kullanıyoruz. E, bu bir sistem. E, sizin sisteminize bir, bir VPN bağlantısı olacak şekilde bir ajanlı yapı kuruluyor. E, ve bu e, ajanlı yapı üzerinden bir VPN oluşturuluyor sisteminize ve e, Bulut'taki sistemimiz üzerindeki ajan, yani tarama enjinleri tamamıyla Sisteminize bağlanarak VPN üzerinden yereldeki taramalarınızı gerçekleştiriyorlar ve bu yalnızca taramanın yapılacağı zaman kurulan bir VPN bağlantısı oluyor. Bunun dışında sizin yerel sisteminize yerel ağınızda bir tarama ajanı kurarak yani tarama enginelerimizi sizin yerelinizde oluşturarak ve yerelde bir tarama yaparak sadece rapor çıktısını alıp yine bizim raporlama, Zafiyet yönetimimizin raporlama modülüne entegre ediyoruz ve raporlamasını merkezi olarak size sağlayabiliyoruz. E, taramalarımızı gerçekleştirdiğimizde yani taleplerimizi gerçekleştirdiğimiz ve hangi zaman aralıklarında bu taramaların çalışacağını seçtikten sonra da bizim tarama sonuçlarını izlediğimiz ekranımız var. E, öncelikle port scan detaylarına değiniyor olalım. E, Burada ki dashboardumuz e, son 5 taramayı hedef gösteriyor ve siz dilerseniz bunların detaylarına da ayrıca erişebiliyorsunuz. E, üst tarafta hangi tarama yapılmış olan sistemlerimizin bilgisi. Eğer 5'ten fazlaysa host altında yer alıyor ve ilgili hostları seçebiliyorsunuz ve detaylarına erişebiliyorsunuz. Burada üst sekmelerde ilgili hostlar içerisinde gezinebiliyorsunuz ve hangi hostun detayına erişmek istiyorsanız onun bilgisine değinebiliyorsunuz. TCP ve UDP olarak grafiklerimiz ayrı ayrı yer alıyor ve istemiş olduğunuz grafikleri burada görebiliyorsunuz. Üzerine geldiğinizde yine sizi bir istatistik bilgisi karşılıyor. Totalde kaç tane bulunmuş, bunun ne kadarı, hangi risk seviyesinde. Ee, ve burada ayrıştığımız güzel özellikler var. Biz hem tüm tarama sonuçlarımızı, hem port bazında, hem e, sistem zafiyeti bazında, hem de web uygulaması bazında tüm tarama sonuçlarımızı ön tanımlı olarak delta raporlar şeklinde verebiliyoruz. Ve farklı e, tarama sonuçlarını siz karşılaştırabiliyorsunuz. Ee, burada görmüş olduğunuz bir açıklama da var. Burada tamamen menü sizi yönlendirebiliyor. Ee, örneğin Demo 4 makinemizde yapmış olduğunuz bir port taramasında son 5 tarama istatistik bilgimiz üst tarafta yer alıyor belirttiğim gibi ve alt tarafta da bunun detaylarına e, sahipsiniz. Ee, bir önceki taramadan bir sonraki taramadaki port sürekliliği devam ediyorsa yani bir sonraki taramada da aynı port bulunuyorsa bu already exist olarak belirtiliyor sistem tarafında. Eğer yeni bir port bulunduysa bir öncekinde olmayan, örneğin bu sistemde 54-33 portu bulunmuş ama bir önceki taramada yokmuş ve bu kırmızı olarak işaretlendiriliyor. Ee, eğer bir sonraki taramada yine o port kapatıldıysa, bir önceki taramada olan, bunu yine siyah olarak işaretlendirip e, bir sonraki taramada bulunmadığını belirtebiliyoruz. Burada ayrıştırdığı, ayrıştırdığımız kendimize birkaç güzel özelliğimiz de var. Bunlardan bir tanesi de çoğu zafiyet yönetimi uygulamasında port risk seviyeleri yoktur. Biz Portlarınızın da risk seviyelerini size tanıma sonuçlarınızda verebiliyoruz. Örneğin 80 portu ClearTex bir porttur ve bu bizim için bir medium risk oluşturur. 25 portu da keza bir ClearTex porttur ve üzerine geldiğiniz zaman yine bunların açıklamalarını sistem size gösteriyor olabilir. Örneğin 445 portu Microsoft tarafından kullanılan ve ağırlıklı olarak dosya paylaşımlara erişim için kullanılan bir port türlerinden. 445 portunun internet ortamına sistemlerinizde açık olmasını çok beklemeyiz. Ya da 3389 RDP portunun direkt olarak açık olması çok fazla beklenmez. Biz bu tarz bir bilgilendirme yakalarsak örneğin 445 portunun internet ortamına açık olduğunu direkt olarak tespit edersek bunu yine risk seviyesini high olarak belirtip size bunun bilgilendirmesini ayrıca alarmını oluşturabiliyoruz ve bilgilendirmesini yapıyoruz. Bu ayrıştığımız özelliklerden bir tanesi. Yine taramalarımızın Tamamını burada sıralayabiliyorsunuz ve e, filtrelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Örneğin 25 portuna göre bir filtre oluşturduğumuzda taramalardaki 25 portuna göre e, ilgili filtre çıktısı bize gelebiliyor. Tamamen interaktif menülerden oluşuyoruz. E, ilgili taramaların tarih bilgisine tıkladığınızda port tanımının detaylarını e, ekranda görebiliyorsunuz. Seçtiğinizde yapılmış olan tarama tarihlerine göre kliklediğinizde ilgili taramaların bilgilerine yine buradan erişebiliyorsunuz. <gülüyor> Severity level'larına isterseniz yine menümüz üzerinden buradan filtreleyerek ilgili bilgilerin gelmesini sağlayabiliyorsunuz ekranımızda. Tarama sonuçlarımızda yine all ports scans diye bir bölümümüz var. bu da son tarama sonuçlarımıza göre bizim tüm sistemlerimizdeki port dağılımlarını gösteriyor. ilgili portların bulunmuş olduğu servis bilgileri Portların kapatılmış açık olduğu bilgileri, UDP ve TCP protokol bilgileri, hangi sistemlerimizde kaç adet bulunduğu ve bunların ilk seviyeleri yine bu ekranımızda belirtiliyor. Yine aşağı doğru ilerlediğimizde portların servis statüs bilgileri, severity bilgileri ve port bilgilerini yine merkezi olarak görebiliyorsunuz ve bunların hangi sistemlerde bulunduğu, hangi sistemlerde açık olduğu ya da durumları yine burada size belirtilebiliyor. Ee, bunlar dediğim gibi seçilebilen, filtrelenebilen menüler tamamı. Örneğin Demo 2'yi seçelim. Demo 2'deki görmüş olduğunuz gibi açık ve kapalı, e, protokol bazlı ve sevriti bazlı olan port bilgilerini yine bu ekranda size verebiliyoruz. Tarama sonuçları ekranımızda bir diğer alanımızda zafiyet e, taramaları. E, bu, burada biz e, sistem zafiyetlerinizi hedef alıyoruz. Burada da sizi yine üst tarafta envanter listeniz karşılıyor. Klikleyerek hangi sisteminizle ilgili zafiyet tarama detaylarına erişmek istiyorsanız onun detaylarına gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda biz size ön tanımlı olarak son iki taramanın zafiyet karşılaştırmasını da dert olarak bu menümüzde veriyoruz, bu alanda veriyoruz. Siz burada ayrıştığımız özelliklerden bir tanesi de Son iki tarama değil, siz istediğiniz tarama çıktısını delta olarak karşılaştırabiliyorsunuz. Örneğin ilk tarihte yapılmış olan tarama ve son tarihte yapılmış olan tarama diye kliklediğinizde sistem size o ilgili iki taramanın karşılaştırmasını sağlayabiliyor. Ve bu tarama karşılaştırmalarımızı da size skor bazlı olarak sunabiliyoruz. Burada skorik mekanizmasının detayından biraz bahsetmek isterim. Ee, biz size bir zafiyet araması gerçekleştirdiğimizde bunu hem web uygulamalarınızda hem de sistem zafiyetlerinize göre yaptığımızda e, bir puantajlama üretiyoruz ve bu puantajlama için bir algoritma kullanıyoruz. Burada sisteminizde test edilmiş olan zafiyetlerin risk seviyeleri, CVSS skorları, e, bulunmuş olduğu portlar, bu portların risk seviyeleri e, gibi çeşitli kontrol mekanizmaları var, çeşitli hesaplama me mekanizmaları var. Ve bu hesaplama mekanizma, mekanizmalarına göre taramanız sonucu size bir skorla dönüyor. Ve skorunuz ne kadar yüksekse sisteminizin e, güvenlik durumu o kadar iyi anlamına geliyor. Skorunuz ne kadar düşükse o kadar riskli olduğunuzu sistem size söylüyor. E, üst tarafta skor alanına tıkladığınızda e, geçmişten günümüzü olan taramalarınızın skor değerlerini görebiliyorsunuz. Başka bir sistem Tarama, tarama. Diğer sistemimiz. Demo 3 sistemi. Tüm sistemlerle ilgili tek tek görebiliyorsunuz. Mesela Demo 3 sistemimizle alakalı. Ee, ilk yaptığımız taramamızın skoru altmış. Daha sonra çeşitli açıklar bulunmuş. 22'ye düşmüş ve daha sonra yeniden yükselmiş ve 73 puana gelmiş. Ee, bu şekilde grafiksel olarak her şekilde risk e, skorlarınızı sistem üzerinde görebiliyorsunuz. E, belirtmiş olduğum gibi istediğiniz tarama sonuçlarını e, karşılaştırabiliyorsunuz ve delta raporunu alabiliyorsunuz ve e, burada güzel özelliklerimizden bir tanesi de yine port tarama ekranında sağlayabildiğimiz gibi e, size zafiyetlerinizin bir önceki zafiyetle bir önceki taramadaki zafiyetle bir sonraki taramadaki zafiyet farklarını verebiliyoruz. Örneğin bir önceki taramada devam eden ve bir sonraki taramada da bulunmuş olan e, zafiyet devam ediyormuş. Ancak e, burada 88-80 portu ya da 20-96 portu üzerinde bir servis tespit edilmiş. E, bunu information olarak, low risk olarak sistem vermiş. Burada yine biz e, zafiyetlerimizi isimlerine göre renklendirmeleri sunarak e, yüksek riskler kırmızı, e, low riskler e, sarı, Düşük riskler, info olacak şekilde size bunun bilgilendirmelerini taramalarımızda verebiliyoruz. Diğer tarama örneklerinde de size gösteriyor olacağım. Örneğin bir önceki taramada tespit edilmiş ancak bir sonraki taramada kapatmış olmayan zafiyetler yine yeşil olarak sistem tarafından size sağlanabiliyor ve verilebiliyor. Sistemlerde zafiyetlerin bir CV ID'si varsa üzerine kliklediğinizde onların detayına da gidebiliyorsunuz. Onun bilgisinde olabilirsiniz gösteriyor olalım. bir zafiyet çıktısı farklı bir tarafa da. Ee, örneğin SSRF Alman ki kliklediğinizde ilgili zafiyetin detayına gidebiliyorsunuz. Zafiyetin bir recommendation'ı varsa kapatılmasıyla ilgili bunun bilgisine yine ekranımızda ilgili zafiyetin üzerine kliklenerek ee, ilerleyebiliyorsunuz, tespit edebiliyorsunuz. Zafiyetin tüm detayına erişmek istediğinizde ilgili tarih alanına tıkladığınızda zafiyetin e, o tarama ile ilgili e, tarama sonucunun tamamını elde edebiliyorsunuz. Tarama sonucuna göre olan isim, açıklık ve recommendation tavsiye size tek bir rapor içerisinde detaylı olarak verilebiliyor. İstediğiniz tarama çıktısının üzerine kliklediğinizde ilgili tarama çıktısına ekrandan gidebildiğiniz gibi üst menüden de ilgili taramaları seçerek detaylarına Erişebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ee, burada yine farklı bir e, örnek üzerinden gidelim. Mesela farklı bir zafiyet tarama çıktığımız, burada skorumuz 45miş, e, medium seviye bazı açıklarımız var. CV bilgisinin üzerine kliklediğimizde ilgili CV bilgisinin detayına gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen interaktif bir menü üzerinden e, süreç takip edilebiliyor. Zafiyet taramalarımızla ilgili ve CVSS skorlarımız yine menüde yer alıyor. Tamamıyla yine filtrelenebilir menüler üzerinde ilerliyoruz. Örneğin CVSS skoru 5 olanları getir dediğimizde e, filtre buna göre çalışıyor. Ve e, sonuçlar karşımıza filtrelenerek ulaşabiliyoruz, gelebiliyor. Yine zafiyet tarama e, modülümüze benzer olarak ve bu uygulamaları içerisinde benzer bir ekranımız var. Yine envanterimiz üzerinde kliklediğimizde ilgili e, sistemlerimizin detaylarına erişebiliyoruz. Yine onların skor çıktılarını burada görebiliyoruz. Üzerine kliklediğimizde dağılımlarını izleyebiliyoruz. Ee, yine burada tespit ettiğimiz zafiyetler bir sonraki taramada kapatıldıysa yine onları yeşil olarak işaretliyoruz. Devam ediyorsa Oldred'e exist olarak yine e, beyaz işaretlemeyle karşımıza çıkıyor. E, seçmiş olduğumuz son iki taramaya göre e, sürekli olarak bu menü e, güncellenebiliyor ve skor bilgisinde yine burada alabiliyoruz. Zafiyetin üzerine tıkladığımızda ilgili zafiyetin yine detayına ulaşıyoruz. Herhangi bir e, kapatılmasıyla ilgili bir tavsiye varsa. Onunla ilgili de detayı buradan alabiliyoruz. Ee, hem zafiyet yönetiminde hem de ve uygulaması taramasında bir diğer özelliğimiz de fos pozitif bildirimi. Siz <gülüyor> özür dilerim, bir zafiyetinizin e, sizin açınızdan bir fos pozitif yani tespit ettiğimiz bir zafiyetin sizin açınızdan fos pozitif olduğunu düşünüyorsanız, e, bunu seçerek bize istekte bulunabiliyorsunuz. Şurada aşağıda report fos pozitif e, alanımız var. E, buna bastığınızda e, sistem bize bir istek gönderiyor. Ee, ve ilgili zafiyet için sizin bir fos pozitif talepte bulunduğunuzu bize gösteriyor. Ee, bizim pentest ekibimiz bu e, zafiyetin detaylarını inceliyor. Gerçekten bu bir fos pozitif durumudur e, diye kontrolünü gerçekleştiriyor ve e, yönetici olayına gidiyor. Yönetici onaylarsa bunu pentestte onaylarsa daha sonrasında sizin için bu bir fos şeklinde geri bildirimi yapılarak ilgili menü içerisinde e, bunu görebiliyorsunuz. Mesela burada bir örneğimi var. Servisle ilgili bunların fospozitif bilgilendirmesi yapılmış ve bilgilendirme sonuçlarını eğer kabul oldu olmadığı şeklinde direkt ekranda size bilgilendirmesi sağlanabiliyor Bu fospozitif olarak ad edilmiş bir bilgi. E, Web e, uygulaması taramasının dışında bir de e, yerel taramamız mevcut. Yine e, benzer bir menüyle size bunu sunuyoruz. E, son taramalarımızın karşılaştırması, bunların skor dağılımları, yine zafiyet alanında, e, <gülüyor> yine açıklıkların bilgileri, bunları pozitif olarak e, bize bildireceğiniz ekranlar, e, CV bilgileri, CV numaraları, e, tespit edilen portla servis bilgileri, e, yine ee, üzerine kritiklerinizle e, ilgili CV'nin açıklan e, detayına ulaşabiliyorsunuz ve herhangi bir e, tavsiye varsa kapatılması ile ilgili örneğin bir patch uygulanması gerekiyorsa bunun e, uygulanması ile alakalı sizi sistemimiz yönlendiriyor. E, bunun dışında yine e, burada filtrelenen mailerde ilgili filtrelerinizi sağlayabiliyorsunuz. E, yine scoring mekanizmamız var. Mesela bu yapmış olduğumuz taramada kritik bazı bir skor çıkmış bu demo sistemimizde. E, ve 11 skorunu almış. E, ilgili skoru da yine e, her modülümüzde olduğu gibi e, yerel tarama modülümüzde de sizlere sağlayabiliyoruz. Şeniden müsaadenle araya gireyim mi? Hazır e, bağlan. düzenleşmiş. Tabii, tabii, buyurun. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Duyabiliyoruz Serkan Bey. Sanırım yine bir e, bağlantı problemi oldu Serkan Bey'de. E, ben devam ediyor olayım. E, ilgili bir yorum olursa Serkan Bey dinliyor oluruz. Tarama sonuçları. E, Serkan Bey beklerken bizde eğer sorular varsa onları biraz okuyayım ben. Almaya çalışayım. İçim geliyor mu? Şu anda duyuyoruz Serkan evet. Evet, tamamıyla bir internet sefilliği yaşıyorum şu an, kusura bakmayın. Ben de tam araya girip soruları zaten aktarmak istiyordum. Öyle ee, mi? Tamam, dinleyelim. Bir tanesi web uygulama testlerindeki web authentication gerekiyorsa bunu destekliyor musunuz diye bir soru var. Evet, destekliyoruz. Cookie Authentication'da destekliyoruz. Web üzerinden sağlanan çeşitli otantikasyon mekanizmaları var. Bunlar sistemimizde tanımlanabiliyor ve ...daha detaylı bir ve uygulaması, taraması sağlayabiliyoruz. E, biz de tarama aracıyla alakalı iki soru yerli aslında. Bir tanesi false pozitifler alakalı bir soruydu ki... ...onu zaten sen cevaplamış oldun otomatik olarak. E, diğeri tarama motorlarıyla alakalı... Yani ...arkada hangi incinler çalışıyor gibi bir soru var. E, bizim ana e, tarama motorumuz... E, ...Nessus gibi, e, özür dilerim, OpenWAS gibi... ...açık kaynak kodları... E, ile yayınlanan e, tarama araçları ama e, Nessus Pro'yu da e, support ediyoruz. Tarama, Nessus Pro'nun veya Nessus ürünlerinin tarama sonuçlarını export edip bize import edebiliyorsunuz. Dolayısıyla elinizde herhangi bir lisansı varsa Nessus'la alakalı iç taramalarınızı kendiniz yapıp e, tarama sonuçlarını daha iyi analiz etmek için e, buraya yükleyebiliyorsunuz. E, son soru lisanslamayla alakalı. Yıllık abonelik lisansıyla e, satılıyor ürünümüz. Taranacak olan IP ve web uygulaması sayısına göre e, belirleniyor fiyatı. Şimdilik görebildiğim sorular bu kadar. Devam edebiliriz. Tamam. E, tarama detayı ekranımıza biraz değinelim. E, burada da yine ayrıştığımız güzel bir özelliğimiz var. E, tarama detaylarında e, sistemlerinize göre zafiyetleri gruplayıp ya da port bilgilerini gruplayıp e, size sağlayabiliyoruz. Örneğin group by host dediğimizde e, ilgili hostlarımıza göre e, bulunan son taramaya göre e, port çıktıları ve bunların özet bilgileri. Yine grafik ekranımız üzerinde bunları alabiliyoruz. E, yine şundan da bahsediyor olalım. E, bu dediğimizde de bir e, seçime tabidir. İstediğiniz e, bilgilerin üzerine kliklediğiniz zaman filtrelerini uygulayabiliyorsunuz. Örneğin sadece yeni tespit edilmiş port bilgisini göster ya da total ile birlikte göster şeklinde tıklanabilen e, bir menümüz var. Ee, bir diğer burada ayrıştığımız bölümde biraz önce bahsettiğim gibi e, hem gruplara, e, hostlara göre hem de hostlarda tespit edilmiş portlara göre de gruplama sağlayabiliyoruz. Örneğin 33.459 e, portu benim 3 tane e, demo e, sistemimde varmış. E, bunları da yine bu şekilde gruplayarak e, görebiliyorum. E, zafiyetler için de keza aynı e, yöntemi kullanabiliyoruz. E, örneğin demo altı sistemimizde olan. E, Demo 2 sistemimizde olan zafiyetler ve bunların istatistik bilgileri verilebildiği gibi Group by vulnerability dediğimizde de ilgili e, zafiyetler kaç tane farklı diğer sistemimde bulunmuş adet olarak bana söyleyerek verebiliyor. Örneğin bu servis GetRequest'i yapılabilen 3 tane sistemimde varmış. Onların ortak kullanılan port bilgileri. E, HTTP Server Type and Version alınabiliyormuş mesela burada. E, Demo 2, Demo 3 ve Demo 9 sistemlerimden. Bunların ilgili port bilgileri. Gördüğünüz gibi bunları da bir gruplama mekanizmamız sistemlerimizde mevcut. Aşağı doğru indiğimizde de bizim sistemlerimizin bilgilerine göre de menümüzü kullanabiliyoruz. Demo 9 için yüksek riskli olanlar. Kliklediğimizde yine buradan da detaylarına erişebiliyoruz ve gidebiliyoruz. menümüze <gülüyor> gidelim. Scan History, tarama history bir alanımız var. Ee, burada da e, size... E, scoring mekanizmamızın e, tarama geçmişine göre sunuyoruz. Yine bunları kliklediğinizde hangilerinin gösterilmesini istiyorsanız e, bunu sağlayabiliyorsunuz. E, yine bunu hem web uygulaması tarafında hem de zafiyet tarafında kullanabiliyorsunuz. E, taramalarınızın e, çıktığı ve özeti yine burada yer alıyor. İlgili sistemlerimize göre skorlarınız, taramaların skorları Bunlardan ne kadar medium, ne kadar long, ne kadar info, ne kadar high bulunmuş bunların özet bilgileri. Yine tarama tarihlerinin üzerine kliklediğinizde ilgili taramanın da referans olabileceği ekrana sistem sizi yönlendiriyor. Ve yine burada ilgili detayları da alabiliyorsunuz. Bu ekranımızda son 25 taramanın genel bir istatistik bilgisini sizlere sağlıyoruz. Son 25 tarafın direkt olarak e, lineer şekilde, yatay şekilde e, scoring bilgisini ekranlarınızda izleyebiliyorsunuz ve e, görebiliyorsunuz, raporunu alabiliyorsunuz. E, monitörlerimizde, CCTV monitörlerimizde e, izleyebilmek adına e, bir e, geçiş sağlayan, e, istatistik bilgileri sağlayan bir... E, i̇zleme ekranlarımız, monitoring ekranlarımız da mevcut. E, örneğin biraz önce göstermiş olduğum menülere göre tamamen özelleştirilebilir ve sizlerin özelleştirebileceği e, ve ek monitörleriniz üzerinde otomatik geçişlerin sağlanabileceği dashboardlar size sunabiliyoruz. E, örneğin bu zafiyet yönetimiyle alakalı Total CV bilgilerinin yer aldığı ve host bilgilerinizde e, geçmişe dönük olarak tarama bilgilerinin yer aldığı ekranda. Ee, ekran otomatik olarak değişim gösteriyor ve e, burada e, web uygulamasına göre son yapılmış olan zafiyetinizin bir sisteme göre e, çıktısını yine burada özet olarak e, görebiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. <gülüyor> Belli aralıklarla e, istemiş olduğunuz ekranlara göre e, sistemler e, özür dilerim, e, yapımız e, otomatik olarak refresh oluyor ve dönüyor. Ve tamamını siz özelleştirebiliyorsunuz. Ee, ve bizim arkadaşlar da, e, operatörlerimiz de bunları e, sizin adınıza e, onaylayıp, yorumlayıp ilgili hazır dashboardları sizlere sağlayabiliyorlar. Yine burada sistemlerin taraması ile ilgili bir e, zafiyet çıktı bölümü. Bu arada sesim net gele, gelebiliyor mu, duyulabiliyor mu? Geliyor, evet. Geliyor. Görüntüm gitti ama. Şu anda görebiliyor musunuz? Ee, bugün ile ilgili biraz sıkıntılar yaşadık. Talihsiz bir durum oldu. Görüntü var ekranda. Tam görebiliyor musunuz şu anda? Ee, yani monitörün ekranımızdan da kısaca bahsetmiş olduk böylece. Ee, tekrar bir e, paylaşımı kapattım ekran görüntüsünü. Ee, Sistem için şu anda bağlantım kuruldu. Yani giriş yapıyorum ve sizler için tekrar e, kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Export, report diyelim. E, aynen bu menüde kalmıştık. E, tarama sonuçlarımızı eğer Türkiye Standartları Enstitüsü'ne göre ve bahsettiğim gibi ISO 27001'e uyumlu şekilde e, ve hangi tarihte yapılmış taramayı seçersek o taramayı alacak şekilde e, sistemimizi sizlere sağlayabiliyoruz. Yukarıdan save dediğinizde bunun PDF halini siteminizde alabiliyorsunuz e, ve kaydedebiliyorsunuz. E, yine bu rapor içerisinde e, Zafiyet e, taramanızla ilgili ya da web e, uygulamalarınızın taramasıyla ilgili, portla ilgili e, o sistemle ilgili tüm bir rapor çıktısını size sunuyoruz. E, bu e, raporunuzun içerisinde bir giriş bilgisi oluyor. Sizin e, güvenlik skorunuzla ilgili bir e, açıklama oluyor. E, ve bu raporu hem size özel hazırlayabiliyoruz hem de operatör yorumları katabiliyoruz. E, yönetici özetiniz oluyor, e, teknik özetiniz oluyor. E, ve e, grafiksel olarak e, size bu raporun tüm çıktısı e, detaylı bir şekilde Hard copy ve soft kopy olarak dediğim gibi paylaşılabiliyor ve export alınabiliyor. Ilgili zafiyetlerin detayı kapatılması için tavsiyeler, etkilenen sistemlerin ne olduğu, risk seviyelerine göre renklendirilmiş halleri direkt olarak raporumuzun içerisinde yer alabiliyor ve tüm raporun detayına buradan da erişebiliyorsunuz. Zafiyet yönetimi modülümüzde bir diğer özelliğimiz de CV bilgileri. Mitre database'inden CV bilgilerini alıyoruz. Bahsettiğimiz gibi bunları parse ediyoruz ve sistemlerimizde sizlere raporlamasını sağlayabiliyoruz. Siz bunu hangi amaçlarla kullanabilirsiniz? Kullanabileceğiniz amaçlardan bir tanesi sizin kendinizin kullanmış olduğu üreticilere ait versiyonlar, sürümler, uygulamalar, işletim sistemleri. Bunların tamamına yakınını bizim arayüzümüzü kullanarak e, filtreleyebilirsiniz ve e, uygulayabilirsiniz. Örneğin e, CV filter bölümü e, ne diyelim McAfee üretici e, ve McAfee'nin e-polis orkestrator uygulamasına ait. E, majör ve minör sürümlere kadar e, detaylı bir şekilde yayınlanmış olan CV bilgilerini hem uygulama bazında hem işletim sistemi bazında e, detaylı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunların Level'larını belirtebiliyorsunuz. Sadece high'ları getir ya da medium'ları getir ya da all şeklinde getir sağlanabiliyor. Örneğin McAfee'nin e polis Orchestrator uygulaması ile ilgili filter dediğim zaman sistem bana o vendor'a ait bu uygulama setiyle ilgili versiyonlara göre ve kritiklik seviyelerine göre açıklık bilgilerini getirdi. Ve bunlar kliklenebilir menüler. Örneğin 5.9 versiyonda bir tane varmış. Klikleyelim 2019 yılında çıkmış. CV'nin detayına yine buradan erişebiliyorum. Ee, bununla ilgili üreticinin vermiş olduğu herhangi bir e, tavsiye varsa yine bu referans kliklerinden bunlara gidebiliyorum. Mesela vendor advisor'ı burada varmış bir rafiyette. Kliklediğimizde yine e, üreticinin yayınlamış olduğu e, bilgiye e, keza buradan e, erişebiliyoruz. Ee, soru varsa isterseniz e, soru alabiliriz Serkan Bey. Ee, şu an chat penceresinde bir soru görünmüyor. Ee, tamam. O esnada ben kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Ee, çok kısa ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Hani, e, son olarak. E, tekrardan ekranımı paylaştırıyorum. E, zafiyet yönetimi tarafında bir diğer özelliğimiz de e, SSL konfigürasyonlarınız yani sertifikalarınızın e, biz Nebula Sibel İstihbarat çerçevesini izleyebiliyoruz e, ve zafiyet yönetimi kısmında da e, aynı zamanda sizin e, SSL e, sertifikalarınızın, e, HTTPS üzerinde örneğin servis veren SSL sertifikalarınızın konfigürasyon güvenlik kontrollerini de yapabiliyoruz. E, bununla ilgili de bir e, çok kısa size bir... E, Gösteri göstereyim. Yani nasıl yapıldığına dair. Yani... Örneğin bu arada e, demo sistemlerimizden bir tanesini kullanmış oldu. Zafiyet örneğin şaban kullanıyorsanız ve e, versiyon 3 kullanıyorsanız e, bu sizin e, otomatik olarak e, araya girerek trafiğinizin izlenebildiği anlamına geliyor. Ee, ve biz birçok e, SSL, e, TLS güvenlik kontrolünü e, kendimiz, e, sizin sistemlerinizde sağlayabiliyoruz. Sertifikalarınızda e, aynı zamanda e, bu güvenlik kontrolleri tuttuktan sonra bunlarla ilgili bir kullanmış olduğunuz cipherlarda herhangi bir e, güvenlik zafiyeti var mı? Protokolünüzde bir güvenlik zafiyeti var mı? Ya da en bilinen SSL zafiyetlerini kontrol ederek bunlarla ilgili bir açıklık var mı? Bunları bilgilendirmesini yapabiliyoruz. Örneğin versiyon 3. Kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? İşte TLS versiyonları versiyonlarıyla ilgili bir sıkıntı var mı? Cypher'larla ilgili bir problem var mı? Bunların tüm detaylarını da yine size e, ekranımız içerisinde sağlayabiliyoruz. E, benim bahsedeceklerim bu kadar. E, Serkan Bey sizin herhalde e, söyleyeceğiniz birkaç bir şey vardı. E, varsa da soru alabiliriz onun üzerine. Bir toparlayacaktım. Arada bir tane soru geldi. Onu cevaplamış olalım. Tiket. Ticket'in entegrasyonu var mıdır diye. Ya, spesifik olarak bir herhangi bir ürüne entegrasyon yapmadık. Çünkü çok fazla ürün var entegrasyon yapması gereken. Onun yerine e-mail to ticket sistemiyle e-post'a göndererek müşterimizin ticket'a çevirmesini e bekliyoruz. E Ama yol haritamızda bir benzer bir özellik var. Sistem mültecilerinin bilgilerini e portalımıza yükleyip kendimizin üzerinde e zafiyet bilgilerini kişilere atamak gibi bir e, roadmap'imiz de var. İsterseniz kendi ticket sistemimizde, isterseniz bizim üzerimizde takip edebiliyor olacaksınız. Toparlayacak olursak e, biz ISO 27001 veya KVKK gibi bu genel geçer herkese ilgilendirdiği için sadece bu ikisini örnek veriyorum. E, Regülasyonların ve kanunların istediği e, zaafiyet yönetimi işlevlerinin tamamını yapıyoruz. Port taraması yapıyoruz, sunucu taraması yapıyoruz, uygulama taraması yapıyoruz, dokal tarama yapıyoruz. Bu taramalarda yeni bir açık port bulunursa, yeni bir zafiyet bulunursa otomatik alarm gönderiyoruz. Geçmişte bulunmayan bir zafiyet artık bugün bulunuyor şu sistemde diye veya geçmişte hizmet vermeyen bir e servis artık hizmet vermeye başladı gibilerinden. E diğer yandan skorik sistemimizle bu önemli. Hani eğer tarama yaptığınız sistem sayısı 10, 20, 30'un üzerindeyse, nelerin daha yüksek riskli, nelerin daha alçak risikte olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, o bakımdan sistemimiz hem zafiyet tarama motorlarıyla gelen high, medium, low seviyesinde ee, zafiyet önceliklendirmesini hem CVS skorunu takip edebiliyor. Hem de bizim arkadaşlarımız güncel bir tehdit dolaşıyorsa eğer internette çeşitli zafiyetlerin ee, risklerini arttırabiliyor. Nedir? Söz gelimi geçtiğimiz günlerde exchange ile alakalı bir problem vardı mesela e-mail ile alakalı. Bizim ekibimiz bu problemin dünyada yayılmaya başladığını görünce bu zafiyetin skorunu yükseltebiliyor. Böylece siz grafiklerde güncellenmiş bir skorunu görüyorsunuz. Çünkü CVSS ve High, Medium, Low skorları her zaman aynıdır, değişmez. Ama güncel bir tehdit varsa biz onu önceliklendirebiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir değişiklik olursa, herhangi bir zafiyet çıkarsa, sunucularda yeni bir servis başlarsa, örneğin RDP... Ee, dışarıya e, ATC izni çıkıyor mesela. Genelde küçük şirketlerde olan şeyler bunlar. Daha kolay işlem yapabilmek için RDP açıyor ama bu bize büyük bir risk oluşturuyor. Ee, eğer sistemimiz RDP'nin dış internete açıldığını tespit ederse e, bunu direkt olarak alarm olarak üretebiliyor ve risk olarak işaretleyebiliyor ki e, virüsün yaşandığı ve herkes olarak çalıştığı bu günlerde önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Delta raporlama zafiyet yönetimi bakımından önemli bir mesele. Bir önceki taramadan veya bir ay önceki taramadan veya üç ay önceki taramadan şu anki farkımız nedir? İyileştik mi, mi gibi raporları on demand olarak istediğimiz zaman gidip sorabiliyoruz. Ama onun haricinde zaten yazılım bir timeline üzerinde skorumuzun nereden nereye gittiğini bize harita olarak gösterebiliyor. Dolayısıyla hiçbir zahmete girmeden ön tanımlı tarama programlarıyla söz gelimi her hafta sonu şu sistemlerimi, şu saat aralığında tara dediğimizde Zaten bu dashboardlar otomatik üretiliyor, otomatik olarak raporlanıyor, hatta e-mail veriliyor. Son olarak SOC CCTV özelliği de var, bu da güzel bir özellik. Siz hiçbir şey yapmadan izleme ekranlarınızda bizim yayınladığımız SOC CCTV ekranlarını izleyebilirsiniz. Bunlar tabii ki müşterilerimiz tarafından kolayca özelleştirilebilen ekranlar. Ne önemliyse sizin için onları koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla taramalar yapıldığı sürece ee, Sok CCTV özellikleri de e, ekranlarda otomatik olarak güncelleniyor. Canel'in de bahsetmediği çok küçük bir fark var. Şimdi aklıma geldiği için ondan da kısaca bahsedeyim. Scoring tarafında bir önemli özelliğimiz de var. Bizim biliyorsunuz Nebula Sibel İstihbarat Servis adında başka bir ürünümüz de var. Ee, bu ürünle birlikte çalıştığımda zafiyet tarama yazılımımız e, eğer sizin şirketiniz hakkında sosyal medyada, e, Pelspin'de, GitHub'ta, DarkPack'te bilgiler sızıyorsa Scoring'i buna göre düzenleyebiliyoruz. Dolayısıyla kürnizatif bir e, scoring üretebiliyoruz sistemlere karşı. E, kabaca toparlamış oldum. E, ekstra başka bir soru görünmüyor. E, bugünkü bağlantı problemlerinden kaynaklı özür dileriz. E, i̇ki defa Zoom'un güncelledi bende. E, evdeki internet koptu. Mobil internete geçmek zorunda kaldım. E, sürekli burada alarm gördüm. Sesin gitmiyor gibi derim ben. E, tekrar kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebepler için benim de ekran ara sıra kilitlendi. <gülüyor> Kusura bakmayın ya bugün böyle bir aksilik oldu küçük. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sorularınız olursa satış ekibimize e, iletebilirsiniz. Müşteri temsilcinizi iletebilirsiniz. Kimseyi tanımıyorsanız satis@nebula.com.tr'ye e-posta olarak e, sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın.